Linux nedir? Linux işletim sistemi değildir. İşletim sistemi çekirdeğidir. Çok geniş bir donanımı, donanım desteğine sahip olan Linux çekirdeği, sonucu bilgisayarlar, masaüstü, dizüstü bilgisayarlar, iş istasyonları, akıllı telefonlar, yeni nesil TV'ler ve tabletler gibi hemen her platformda tam bir uyum içerisinde çalışabilmektedir. Linux sonucu işletim sistemlerinde kullanım oranı bakımından ilk sırada tercih edilmekte ve dünyanın 10 hızlı süper bilgisayarında da kullanılmaktadır.